mutlu günüm çünkü ne oldu iPhone 11'im oldu bakın senin günlüğüne bakın ya kılıfa bakın kutuya bakın e eh. eh, Allah meden değlimayan şey Şimdi kutunun içine açacağım bakalım ne çıkacak Üh. İnşallah başka bir şey çıkmaz ve Sadece bu ne? Bu ne? Ne yapacağımı çok iyi biliyorum.